Çok sıcak çay veya kahve veya yiyecek tüketilmesi her zaman için mide bağırsak sistemi için bir tehdit oluşturur. Hiçbir zaman için ne çok sıcak yemeliyiz ne çok sıcak içmeliyiz. Ne de çok soğuk gıdalar almalıyız veya çok soğuk su içmeliyiz. Çünkü bunların hepsi yemek borusuna ve mideye zarar verir. Şimdi özellikle ülkemizin doğu kısımlarında çok sıcak çay içilir. Bir de kıtlama denen bir yöntem var. Şeker ağızda alınır ve arkasından çay içilir ve çay çok sıcaktır. İşte bundan dolayı ülkemizin doğusunda bir de aynı yöntemi uygulayan İran'da çok fazla miktarda yemek borusu kanseri görülmektedir maalesef. Tabii ki mideye de giren çok sıcak ve çok soğuk yiyecekler, içecekler mide içinde tehdit oluşturmaktadır. Onun için devamlı yediğimiz ve içtiğimiz ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Ona göre ayarlama yapmamız gerekir.